Üzerine kurdum hayallerimi Yıkıldılar üzerime Kumla kale gibi Bir düşler ülkesindeyim Paramparça oldu yerlere Düştü düşlerim Alay konusu oldu düşüşlerim Düştüm ardından Kapmasını da bildim Ben karşıma çıkan acılara direndim lakin artık yoruldum Bittim tükendim Hayat sanki bana ders verir gibiydi Olmasını istemediğim her şey yolu verdi Neyi çok sevdiysem o uçlarından kaydı gitti Bir kadın bir baba gitti, bir adam doğdu Duygusuz bir insan dönüştüm zamanla Buldum hayat okyanusunda defalarca Anlamazlar derdimi anlatsam da Ben devam ederim hayata, alıştım yalnızlığa Alıştım değersiz insanlara değer vermeye Alıştım dost dediğim insanlardan çelme yemeğe Alıştım vakitsiz gerçekleşen her şeyi acıtmıyor eskisi kadar Sırtımdaki hançerlerde alıştım insanların sahte gülümsemelerine Alıştım söyledikleri saçma sapan sözlerine Alıştım kimle bakan gözlerine Acıtmıyor eskisi kadar söylenen her şeyde şeyler olmalıymış İnsan çektiği acılarla olgunlaşılmış İnsan hayatı yaşaldıkça anlarmış Geç anladım hayat otobüsüne hep geç kaldım Galiba birazcık geriye gidiyor aklım Saçmalıyorum lakin ben böyle bir insanım Varsın sevmesin beni hiç kimse Bana bir annem bir kendim yeter Zaten ben öyle yalanlı olan sevgi istemem Nostaljik aşklara özenirim şimdiki aşkları istemem Aşktan yana şansım gülmese de olur Hayat bir tebessümle gülmese de olur Sevdiğim kız beni sevmese de olur Huzuru bulmadan yaşasam da olur Babam gitti ya şimdi benden uzaklara Dünya dönmese de olur Alıştım değersiz insanlara değer vermeye Alıştım dost dediğim insanlardan çelme yemeye. Alıştım vakitsiz gerçekleşen her şeyi acıtmıyor eskisi kadar Sırtımdaki hançerlerde Alıştım insanların sahte gülümsemelerine Alıştım söyledikleri saçıma sapan sözlerine Alıştım kimine bakan gözlerine Acıtmıyor eskisi kadar söylenen her şeyde